Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere bir bilgilendirme yapacağım. League of Legends Android'i çıkıyor arkadaşlar. Sonunda Riot Games tarafından orijinal yapılan hemen yazılmadı. League of Legends. Ön kayıt başladı. Bakın League of Legends Wild Rift diye bir oyun şu anda ön kayıt başladı. Bakın hatta resimlere bakalım. Gördüğünüz gibi League of Legends'ın aynısı. Ve bakın mobil için tasarlanıyor. Bakın League of Legends mobil var arkadaşlar. Yani mobile çıktığı zaman bu şekilde olacak. Hatta yapımcısı Riot Games. Riot Games'in başka bir tane daha oyunu var. Bakın şöyle bir oyun Taktik Savaşları. Arkadaşlar bu da League of Legends şampiyonlarda o şu an bir takım oyunu. Ayrıca bir yandan başka bir oyun daha gelecek. League of Runeterra. Bakın. Bu da League of Legends aynı mantık. Evet, bugün size League of Legends Android ile ilgili bazı bilgilendirmeler yaptım. Ne zaman oyunun çıkacağını bilmiyorum. Ama ön kayıt yapmanız için size linki vereceğim. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Seviyorum. Bay bay.